Herkese merhaba. Sam Mendes'in birinci dünya savaşı içinde minik bir hikayeyi baz alan filmi 1917'nin incelemesini yapmaya çalışacağım. Thumbnail'de ah o hatalar da olmasaydı keşke diye yazdım ama bu hatalar benim filme neredeyse tam puan vermemi engellemiyor. Çünkü çok da önemsediğim şeyler değiller. Ama bir istisna dışında neredeyse kimse bahsetmiyor e ben de videomu daha çok bunun üstüne kurayım dedim. Sadece bu mevzuyla ilgileniyorsanız şu zaman atlayabilirsiniz. Yalnız şunu tekrar edeyim. Ben filme 10 üstünden 9 puan veriyorum. Anlatacağım bütün hatalar, eksiklikler benim gözümde sadece 1 puan kırıyor. Ve zaten 10 puanda yapıtları saklayacağımıza göre 9 gayet de uygun bir not bence film için. Devam etmeden önce kanala abone olmanızı şöyle üstün körü bir hatırlatalım, incelemeye başlayalım. ben de Spectre'de tek plan çekim stajını yaptıktan sonra bunu bir de bütün filme yayayım demiş ve bu film çıkmış. Şimdi tek plan çekim yeni bir fikir değil. Orson Welles'in Ta 1978'de çektiği Touch of Evil'un muhteşem giriş sekansından hiç Usta'nın arada siyah ekrana bağlayıp film makarasını yenilediği Rob'dan biridir kullanılıyor. Hatta bütün filmleri gerçekten tek plan çeken yönetmenler bile var ya da tek plan gibi. Tabii şunu da unutmayalım, bir tiyatro oyununda hep tek plandır. Bir filmin sadece tek plan olması yüceltmiyor yani. Özellikle karmaşık bir koreografi de içeriyorsa o zaman filme hayranlık duyuyoruz. Hatta bunun için bütün filmin tek plan olması da gerekmiyor. Arada karmaşık sahneleri tek bir planda görmemiz bile bu hayranlık için yetiyor. Mesela Brian De Palma senelerce o kadar da derin olmayan senaryoları bu şekilde ustaca anlattığı için en üstünde tutulan bir yönetmendi. Ama şunu da unutmayalım. O zamanlar CGI daha icat edilmediğinden gizli katlar yoktu. Hata olursa daha sonra montaj masasında bilgisayarla düzeltme şansı yoktu. Yeşil ekran o kadar sık kullanılmıyordu. O yüzden eski örnekleri çok daha usta işi sayılıyor. Misal Goodfellas'da Scorsese'nin yaptığı tek plan çekim bugünün seyircisi için pek etkileyici gelmeyebilir. Ray Liotta gece kulübüne arkadan girip yüzlerce figüranın arasından yürüye yürüye gazinonun önündeki masaya geliyordu o sahnede. Ve senelerce yönetmenlik başarısı olarak güceltildi bu sahne. Ki öyle de bence. Ama bu tek plan çekimler son zamanlarda o kadar ayağa düştü ki televizyon dizilerinde bile kullanılıyor artık. Teknoloji çok gelişti, kamera teknikleri çok gelişti, bütçeler arşa çıktı... Kısacası biraz kolaylaştı bu iş. O yüzden eskisi kadar etkileyici değil. Tabi Alfonso Cuarón diye bir manyağın ortaya çıkıp her filmde çıtayı bir üstte taşımasında da görmezden gelemeyiz. Kişisel olarak benim favori tekmeden çekim sahnemi tahmin edebilirsiniz. Adam Roma'daysa bu işi ifrada çıkardı. Gravity'yi saymayalım çünkü paso gezi katlar dolu yeşil ekranlı falan çekim. Seyretmesi güzel tamam ama övmek için diğer işlerini sayalım. Bütün bu çabalıklarım Sen Mendez'in ve özellikle görüntü yönetmeni Roger Deakins'in işini hafife almak için değil. Bu da bence çıtayı üstlere çıkaran son derece etkileyici bir iş. Filmde en uzun çekim sahnesi için Mendez 7, oyuncularsa 9 dakika diyor. Artık ortalamasını alıp 8 diyelim. Bu sahneler arada CGI ile oluşturulmuş bir obje sayesinde ya da loş bir anın herhalde bilgisayarla yapılıp araya kopmasıyla birbirine yapıştırılmış ve filmin ortasındaki bir bayılma ve Fate to black anını saymazsak baştan sonra kesintisiz bir şekilde akıp gidiyor. Peki filmin bize sunduğu tek şey bu mu? Yabancıların gimmick diye bir lafı var. Türkçe'ye numara diye çevirelim. Bir filmin hikayesi ya da senaryosu değil de tek bir numara üstüne şekillenmesi üstüne bu lafı kullanıyorlar. Çoğu eleştiri bu filmin gimmick olmaktan kurtulduğunu yazıyor ama beğenmeyenler de filmin tek numarasını bu tek plan çekim olduğunu söylemekten geri kalmıyorlar. Çünkü filmi beğenenler de kabul ediyor ki filmin o kadar da güçlü bir senaryosu yok. Ama açıkçası bu çekim tekniğiyle daha güçlü bir senaryo nasıl yazılabilirdi bilmiyorum. Çünkü normalde iyi bir hikaye karakterlerin zamanla değişip bir arktan geçmesini seyirciye izletir. Ama eğer film tek planda geçecekse o zaman karakterlerin değişip gelişmesi için yeterli bir zaman olmayacaktır filmde. Günler haftalar süren bir hikaye değil saatlerle sayılı bir hikaye seyrediyoruz. Bu kısıtlı zaman içinde karakterler ne kadar tanıtılabilir, ne kadar bir karakter gelişimi sunulabilir, içinde bulundukları durumun, mekanın, derinlikli bir tasviri ne kadar anlatılabilir çok zor. Zaten filmin senaryosunun zayıf olduğunu söyleyenler büyük olasılıkla bu yüzden bu fikirdeler. Bu noktada iki şeye değinmek istiyorum. 1- Aslında seyrettiğimiz filmin sadece çok çok kaliteli bir aksiyon-macera filmi olduğunu kabul ederek seyredersek o zaman bu eleştiriye ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü aslında film çok iyi çekildiği için basit bir aksiyondan daha fazlasını bekliyoruz. Savaşla ilgili daha derin bir politik mesaj belki de vermesini bekliyoruz ve bunu görmeyince filmi eleştiriyoruz. O filmi aksiyon filmleriyle aynı kategoriye koysak o zaman filmi senaryo zayıflığı yüzünden eleştirmeyeceğiz. İki tane kahraman tehlikeli bir third person shooter yolculuğuna çıkıyorlar. Yol boyunca yaşadıkları macerayı seyrediyoruz. Yani çok mu basitleştirdim filmi bilmiyorum. Birazdan eğer bu kadar basit değilse ve gerçekten anlatacak bir derdi varsa aslında o anlattığı şeyi belki de o kadar beğenmeyebileceğimizden de bahsedeceğim. Devam edelim. 2. Zaman kısıtlaması yüzünden karakter gelişimi hikayesi yazmak zor dedim ama e, film bunu amaçlamıyor da değil. Film özellikle Scofield karakterine bir ark vermeye çalışıyor. Onun karakterini bir değişimden geçirmeye çalışıyor. Şöyle ki biz bu karakterle tanıştığımızda Savaştan bıkmış, kahramanlıkmış falan tamamen çöpe atmış. Hatta bir ara kazandığı madalyayı içki için takas edecek kadar sinikleşmiş bir karakterken film ilerledikçe görevine daha bağlı bir askere dönüşüyor. Hatta yolu üstünde onu bu görevden alıkoyacak, aklını çelecek göreceli bir cennete düşüyor. Ama onları da bırakıp görev aşkıyla kendini tekrar tehlikeye atıyor. Yani Schofield sinik bir karamsardan, vatan millet Sakarya diyen bir görev adamına dönüşüyor. Hadi bakalım. Buradan şimdi filmin vermek istediğim mesajın son derece militarist olduğunu çıkartabilir miyiz? Çıkartırsak bu mesajı sevecek miyiz? Çoğu kişi filmin mesajının savaş cehennemdir olduğunu söylüyor. Ama ben seyrederken bu mesajı almadım. Gördüğümüz bütün iğrençlikler zaten savaş filmlerinin olmazsa olmazları. Ve varlıkların amacını şey diye düşünmüştüm. Seyirciye bak savaş ne kadar kötü dedirtmek değil de. Karakterlerin ne kadar tehlikeli bir yolda ilerlediklerini hissettirmek için orada oldukları düşünmüştüm. Bu militerist mesaj fikrine karşı gelmek için şey denebilir. E, Schofield tamam bir görev adamına dönüşüyor ama düşmanı yok etmek için değil, 1600 tane insanı kurtarmak için bu göreve kendini adıyor. Militarizm değil, hümanizm denebilir. E, emin değilim. Çünkü mesela işkenceyi de savunmak için şey derler. Ya adamın biri okulun birini bir bomba yerleştirdiyse ve nerede olduğunu söylemiyorsa ne yapacaksın o zaman diye farazi bir soru sorarlar. Çocukların hayatını kurtarmak için işkence yapmak zorundasın diye sonuca varırlar. Yani bıçak sırtı mevzular bunlar. Herhangi bir karar vermiyorum filmin mesajı hakkında sadece soruyorum. Siz de fikrinizi yazarsanız sevinirim. Filmin bir şeyi anlatıp anlatmadığı, anlatıyorsa da ne anlattığı biraz muğlak olduğu için her yer fikir bombardımanıyla dolu. Mesela biri filmde Blake karakterinin bu göreve yani görev derken ne olduğunu söylemedik hiç spoiler etmeyeni filmi kısaca şey diyelim 1600 askerlik bir grubun Almanların tuzağına düşmemeleri için onlara mesaj yetiştirme görevi. Bu kadar yeter. Blake'in bu göreve seçilmiş olmasının arkasında o 1600 kişinin arasında abisinin de olmasını bir sorun olarak görmüş. Çünkü eğer o 1600 kişi içinde Bizim karşılaştığımız bölükte akrabası olan biri yoksa o zaman kimse gidip onları uyarmayacak mıydı? İngiliz askerleri bu kadar silah arkadaşlarının hayatlarına karşı umursamaz mı? Umursamaları için kardeşleri de mi ancak tehlikede olmalı? Üstteki Scofield de istemiyor görevi. Yani bir yerden de bakınca İngiliz askerlerinin yeterince milliyetçi, militarist olmadıkları mesajını da görebiliyorsun. Diğer taraftan da mesela filmdeki Alman askerlerinin sıfır karakter olmaları, bir bilgisayar oyununda patır patır vurulan zombiler gibi sadece ve sadece tehlike manasında varlıklar olmaları da İngilizler dışında kimseyi insan gibi göstermedikleri için filmin aşırı milliyetçi olduğu yorumu da var. Yani çok güzel bir yazı da okudum bunun hakkında. Film bu konuda çok büyük güne işliyor diyor. E, film savaşı sanki bir doğal afetmiş gibi ele alıyor. Oysa bu savaşın ortaya çıkmasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi gerçek kötüler olmadığını, bütün Avrupa ülkelerinin bu suçu ortak olduklarını... Bu yüzden bu savaşın her tarafında iyilerin de kötülerin de var olduğunu göstermenin zaruri olduğunu yazıyor. Savaşı kötüleyen bir film olması gerekirken bize bir kahramanlık hikayesi anlattığı için milliyetçi militerist bir film olduğunu söyleyen bir yazı. Linkini açıklama bölümüne koyuyorum tavsiye ederim okumanızı. Buna ek olarak çoğu yerde de filmde bizimkilerin kurtardığı Alman askerinin resim edilme şeklinin de bir Alman düşmanlığı olduğu yorumları yapılıyor. Zaten filmin benzerlik taşıdığı söylenen Errein'i kurtarmakta da benzer bir sahne vardı. Gerçi ben o filmde de burada da Alman askerlerinde bir yanlış görmemiştim. Savaşın kendilerine dikte ettiği şekilde davranan insanlar gördüm ben iki filmde de. Onları böyle davranmaya iten şeyi eleştirebilirsiniz. Yani savaşı ama savaşın bir piyonunu eleştirmek bana karavana geliyor. Bu konuda devam etmeyeceğim kritik çok fazla uzadı toparlayıp bu konuyu bitireyim. Filmin neyi anlattığı? ...anlattığı şeyin doğru olup olmadığı konusundan şöyle kurtuluyorum. Dediğim gibi, ben bu filmi sadece bir aksiyon-macera filmi olarak kabul ediyorum. Bu yüzden de filmdeki Almanların karakter sahibi olmamaları... ...sadece tehlikeden ibaret olmaları beni rahatsız etmiyor. Ana karakterimizin gitgide daha görev adamı bir askere dönüşmesi... ...seyrettiğim şeyin bir kahramanlık hikayesi olduğunu baştan kabul ettiğim için... ...beni rahatsız etmiyor. Bu filmi Paths of Glory ya da Batı cephesinde yeni bir şey yok filmleriyle değil de... İşte Mad Max, Mission Impossible filmleriyle aynı kategoride değerlendiriyorum ve bu yüzden de filme neredeyse tam not verebiliyorum. Gelelim şu hatalara. Öncelikle şunu söylemeliyim. Eğer bir filmde ilk seyredişimde herhangi bir hatayla karşılaşmıyorsam, ancak tekrar seyrettiğimde farkına varabiliyorsam bir şeylerin ya da ancak başka birinden duyunca görebiliyorsam, o film benim gözümde hatalı değildir. Çünkü beni ilk seyredişte hatasız olduğuna dair kandırabilmiştir. Yani bu da kötü bir şey değil. Çünkü filmler, hikayeler zaten bir kandırmaca. Bu filmdeki hatalar öyle seyrederken farkına varılacak şeyler değiller. Bir hariç. O benim kafama çok takıldı. O yüzden anlatmadan geçemeyeceğim. Tabi biraz spoiler olacak. Bu bölüm atlayıp son bölüme geçmek istiyorsanız şu dakikaya gidebilirsiniz. Film bize hikaye olarak şunu sunuyor. Almanlar geri çekiliyor. Ama aslında bu bir kandırmaca. Amaçları İngiliz askerlerini kendi üstlerine çekmek. Ve bu sayede tuzağa düşürüp hepsini birden yok etmek. Tehlike olarak bu sunuluyor. Hatta tuzak öyle tehlikeli ki 1600 askerin neredeyse tamamı ölebilir. Ve bunu engellemek için de bizim iki asker karakteri komutan Sherlock'a mesaj iletecekler. Ve böylece saldırıya durdurup askerleri kesin bir ölümden kurtaracaklar. Konu bu. Şimdi Scofield sonunda İngiliz siperlerine ulaştığında askerler saniye sayıyorlar taarruz için. Yani Scofield bu süre bitmeden komutanı ulaşmalı ve taarruzu durdurabilmeli. Ki filmin hikayesinin bize sunduğu amaç askerleri kurtarmak gerçekleşebilsin. Fakat Scofield komutana ulaşamadan askerler taarruza başlıyorlar. Yani o noktada artık Scofield görevini başaramamış oluyor. Çünkü saldırı başladıktan sonra komutanı ulaşıp Almanların geri çekilmediğini söylese bile İngiliz askerlerinin tuzağa düşmesini engelleyememiş olacak. Hadi şöyle diyelim. Şu Almanların orijinal siperleri, şu da İngiliz askerlerinin olsun. Almanlar geri çekilsinler ama akıllarında bir tuzak oluşturmak olduğu için ortadakiler geri çekilsin. Yandakiler mevzilerini korusun. Yani bir nevi hilen taktiğiyle İngiliz askerlerini kendilerine çeksinler. Böylece İngilizler taroza başladıklarında orta kısmın menziline gelene kadar ateş etmesinden. Böylece İngilizler ha gerçekten de bunlar geri çekilmiş deyip ilerlesinler ve artık menzile girdiklerinde hem ortadan hem yandan bombardımanı tutup 1600'ünü birden yok etsinler. Bu arada cephe savaşının bu kadar saçma sapan bir şey olmadığını biliyorum ama filmimize sunduğu şey bu. Devam edeyim. Film o zaman şöyle bitebilirdi. İngiliz askerleri siperlerden çıkıp ilerlediklerinde herhangi bir ateşle karşılaşmayabilirler. Fakat o menzile doğru ilerlerken Schofield komutan Sherlock'u tartışarak geri çekilmeye ikna etmek için uğraşabilirdi. Hararetli bir tartışma sonunda da Sherlock ikna olup askerleri ricat emri verebilir. İngilizlerin geri çekildiğini gören Almanlar ateşe başlarlar ama tuzağı düşünemedikleri için çok az İngiliz askerini öldürebilirler ve bizimkiler de kurtulabilirdi. Ama filmde bu olmadı. Schofield siperden çıkıp siper'e paralel şekilde koşarken İngilizler taarruza başladı ve anında ateş altında kaldılar. E iyi de. Anında ateş altında kalıyorlarsa Almanlar geri çekilmemiş olduklarını bas bas bağırıyorlar demektir. Hani tuzak? Üstelik basit tüfek ateşi de değil. Bombardıman yapıyorlar. Ağır silahları bile mevzilenmiş. E o zaman buna bakan herhangi bir komutan lan bunlar hani geri çekilmişti. Hala yerlerindelermiş. Çabuk geri gelin diye emir verebilirdi. Ve anında askerleri geri çekebilecekse o zaman bizim bu filmi seyretmemize de gerek yoktu. Çünkü Scofield'a gerek yoktu. Komutan zaten kendisi geri çekebilirmiş askerleri de, filmde gördüğümüz üzere. Sen Mendes bunun farkında olduğu için Filme ikinci bir çatışma daha eklemek zorunda kalmış. Ve komutan Sherlock'un laf dinlemeyen bir savaş manyağı olduğunu filme sıkıştırmış. O filmin başında biz bunu öğrenmemiştik. Sherlock o kadar savaş manyağı ki ağır silah eteşine rağmen Almanların hala geri çekilmiş olduklarını iddia edecek. Yani bir nevi kör ve salak olacak ki Schofield boşuna o kadar yol tepmemiş olsun. Tabii Almanların da Sherlock'un salak olduğunu bilmeleri lazım ki İngilizleri tuzağa çekmeye uğraşmaktansa Şak diye ateş edip yerlerini belli ediyorlar. Nasılsa biliyorlar Sherlock'un askerleri geri çekmeyeceğini. Yani nasılsa artık. Üstelik Schofield gelmeden ilk dalga saldırıya gitmiş bile. Şimdi tuzak diye bir şey vardıysa ilk dalgadan kimse hayatta kalmamış olmalıydı. Schofield onları kurtaramadı. Hadi bari bunları kurtarsın diye seyrediyordum ama ya bu askerlerde siperlerden fırlayıp taarruza başladıklarında e, sandım ki film kötü sonla bitiyor. İşte Schofield yere düşecek ağlayacak falan. Yo koşmaya devam etti. Sen ederken artık kendimi tutamayıp e, başaramadın ki niye koşuyorsun diye sesli bir şekilde bağırdım artık. E, ilk dalga askerlerin epey bir miktarı da canlı geri geldiler üstelik. E o zaman tuzak tıraşmış. Ufak bir grup askeri bile yok edemedilerse bu ne biçim tuzak. Kaldı ki onlar da söyleyebilirlerdi o zaman Almanların geri çekilmemiş olduklarını. O zaman yine Schofield'ın mesajı iletme görevine gerek olmuyor. Şimdi bu söylediğim şeyin neden olduğunu biliyorum. Çünkü bu film 2019'da çekildi. Ve 2019'da çekilen bir filmin sonu sadece tartışarak askerlerin saldırıya kalkışmamalarını başarmakta bitemez. Çünkü bugünün seyircisi böyle bir son görünce e, o kadar seyrettik bir savaş mavaş olmadı diye tatminsiz ayrılır. İlla bir savaş sahnesi olmalı. Paths of Glory gibi sadece laf kavgası yetmez bugünkü seyirciye. Patlama olmalı çatlama olmalı vesaire. İkincisi... Sam Mendes bu siper'e paralel koşan asker sahnesini akıl edince Büyük olasılıkla da sahne çok güzel olduğu için çekmeden de edememiş. Yoksa o da bu finalin filmin bütün hikayesini çökerttiğini farkında. Ki o yüzden zaten Sherlock'u kalın kafalı savaş manyağı ve kör yapmış. Yani neredeyse full bombardıman yapan Almanların orada olmadıklarını iddia ediyor. Neyse. Siz bunu bir hatadan sayıyor musunuz saymıyor musunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Beni ne yazık ki finalde biraz filmden çekti çıkardı. Diğer hatalar zaten sevderken farkını bile varmadığım şeyler. İşte yok o tarihte mekanize birlikler yoktu, yok kamyonla o siperlerin ilerisine gidilemezdi falan diye sayıyorlar. Bazılarını Critical Junker'dan da dinledim ama o da sonuçta bu hataları önemsemeden filme tam puan verenlerden. Anlatmak istediğim daha çok şey olsa da yazdığım şey istediğimden çok daha uzun olduğu için burada kesiyorum. Sonuç olarak ele aldığı konu üstüne çok derin lafları etmeyen, zaten buna kalkışmayan, Çoğu zaman izleyicinin fikrin ise oda dair emareler bulabileceği, bu sayede herkes için başka şey ifade eden bir film olmuş. Savaş karşıtı olan Savaş Cehennemdir fikrini alıyor, İngiliz milliyetçisi olan İngiliz militarizmini görüyor. Sadece aksiyon etmek isteyen de izlediğinden tatmin olabiliyor. Harikulade bir yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği, mükemmel bir işçilik ve emek barındıran çok kaliteli bir macera aksiyon filmi benim gözümde. Ben kaliteli aksiyon severim, bu yüzden bu lafı filmi aşağılamak için kullanmıyorum. Tek bilen çekim yapmanın hikayesel kısıtlamaları yüzünden daha derin bir hikaye anlatamadığı için ve minik hatalarından dolayı da affediyorum ve tam notun bir altını gönül rahatlığıyla verebiliyorum. Bu seferlik de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.